Başlayabiliriz. Çocuklar hoş geldiniz. Merhabalar. Bu dönem biliyorsunuz ki 2020 Yunus Nadir Edebiyat Ödülünü alan, roman ödülünü alan Ömer Oyalın "Gemiye yer yok" adlı kitabını okuyunuz. Kitabla ilgili bir söyleşi gerçekleştirmek üzere bugün burada toplandık. Ee, kitabı beğendiniz mi? Neden beğendiniz? Kitabın gidi nasıldı? İçindeki paramanlar e, Size hitap etti mi? iç i̇şte dünyanızda hangi duyguları e, renklendirdi? Bununla ilgili küçük bir sohbet istedik Ve e, Gürkan'la başlayalım mı? Gürkan'ın sesi çok güzel zaten. Başlayalım. Gürkan bize e, sesiyle herhalde ilham da verir diye düşünüyorum. Evet. Başlayalım hocam. Ben kitabı öncelikle... Önce... Üslup olarak beğendim. Yani içindeki psikolojik çözümleme de iyi işlemiş yazar. Psikolojik çözümleme ağırlıklı olduğu için mesela bir iç savaş durumunda. Olaydan çok anlatıcının, ana karakterin iç dünyası, bunalını, sıkışmışlığı iyi işlemiş yazar bunları. Ben böyle düşünüyorum. Üslup bir aklına. Güzel betimlemeler de var. Hı hı. Bak, şimdilik, üstü hakkında. Öyle şeyler söyleyebilirim yani. Yani bazı arkadaşlarınız hiç beğenmediklerini söylediler üsluklarını. Sen o zaman e, bu iç konuşmaları seviyorsun. İçe dönük romanları çok kolay okuyorsun. Doğru mudur? Evet hocam. Akıcı mesela iç, iç çözüm galiba. Yanlış bilmiyorsam. Hı hı. Akıcı şekil dokunuyordu. Üstlük. Dilde sadeydi. Hı hı. O yüzden zaten iç çözümle mağlup olduğu için yer ve zaman da belirtilmediği için ana karakterin Psikolojisine yöneldiği için kitap, bir bütünlük sağladığı için o psikolojide, akıcı bir şekilde okudum ben yani. Ne kadar sürede okudun? Yani hocam iki gün gibi bir sürede bitiyor kitap çok. Ha, harikasın, çok ilginç. O zaman biz e, Gürkhan'la başlamakla iyi mi ettik, kötü mü ettik bilmiyorum. Evet. Daha muallekte olacaklar vardır herhalde sana, seninki düşünmeyecek <gülüyor> olanlar vardır herhalde. Gürkhan'ı çok beğenmiş, iç konuşmaları çok beğenmiş, ilginç. İç konuşmaların çok hayırcı olduğunu düşünülenler olmuştu. Peki Kenan ne düşündü kitapla ilgili? Şöyle yüzlerimizi de görebiliyor muyuz? Ee, ben kitapta ben dediğim tek şey sonuydu. Onun dışında kitap çok hoşuma gitti. Özellikle gerçekten psikoloji olarak adamın ne durumda olduğunu anlayabiliyorsunuz. Ee, adamın kitapta otoriter otoritesi gerçekten ilk başta çok böyle tuttuğu zaman yani ön planda otoriteyi tutuyor. Onlara karşı gelmek çalışıyor sürü evdekilerle bir ev içinde bir arbede yaşanıyor. Ama bu bir soğuk savaş gibi. Ee, ama kitabın sonuna doğru kendisi e, aslında kazandığını düşünürken, baskı yaptığını düşünürken aslında onlara yeniliyor adam. Adam o bunun hala farkında değil. Ve gemiyi terk etmediğini söyleyerek burada aslında e, onlara karşı yenildiğini kabul ediyor. E, buna e, sonunu ben gerçekten beğenmedim o zaman. Neden? Yani daha iyi olabilirdi. Yani o kadar çabaladıktan, uğraştıktan sonra Onlara karşı yeniliyor, onların yanında oluyor. Eşini ve çocuğunu unutuyor tamamen burada. Biz biraz mutlu sonu seviyoruz değil mi? Evet. Yani mutlu son olsun istiyoruz. herkesin muradına ersin istiyoruz galiba. Adam Yenildiğini nereden çıkamıyorsun adamın? Ee, Söyleye, adam bu zamana kadar sürekli o evdeki otoriteyi elinde tutmaya çalışırken, e, ondan sonra sonlara doğru artık o kadının kontrolüne gidiyor. Yani artık o kadının dediğini dinlemeye başlıyor. Ben burada adamın kaybettiğini düşünüyorum. O kadar savaştıktan sonra o psikolojik içindeki savaşları her şeyi kaybediyor. Sen kitabı çok da içine almıştın. Zaman zaman kitapla ilgili e, sana sorular da soruyordun. Hocam kitabı okudunuz mu siz? Sonunu beğendiniz mi? Bu kitapta damat çıkacak mı? Çok merak ediyorum. Damat nerede kaldı falan gibi. Sorularını ben e, bu konuşmayı planladığım için yarıda kesiyordum ama merakla da okudum e, kitabı. Çok ağır bir kitap olmasına rağmen sen de merak o sorunu e, ortaya çıkardı yani seni meraklandırdı. Peki e, bir insanın, peki gerçekçi geldi mi bu roman sana? Bir insan böyle bir savaş döneminde gerçekten tanımadığı birilerine hani böyle bir şey yapabilir mi? Yani, Sen olsaydın yapabilir miydin bunu? Yani ben olsaydım bir süre sonra dayanamazdım. Büyük ihtimalle elimden kovmaya falan çalışıyordum. Çünkü bir savaştırma <gülüyor> kime gireceğini bilmiyorsun. Hı -hı. Yani bir de o nasıl diyeyim damatla olan diyalogları çok ilginçti. Mesela e, işte ilk başta damat yediklerinin parasını ödüyor. Hı -hı. Sonrasında ama bana yediklerinin parasını ne zaman ödeyeceksin diye adama hesap soruyor. Hı -hı. Ve yani çok ilginçti. Valla harikasınız. Peki tekrar dönebiliriz ama ee, Ceren'cim beğenmedi. <gülüyor> Gözlerinden anlıyorum. Peki ne düşünüyorsun? Hocam ben beğenmedim. Çünkü bir kere bana çok sıkıcı geldi. İç konuşmalar falan aşırı bağladı beni. Sürekli her bölümde aynı şeyden bahsediyor. Sürekli şikayet edip duruyor ama hiç de işte bir şey yapamıyor. Ve ya yani adamın böyle karakteri çok pasif kalıyordu bence. Ben o seyinden en başından direkt o yaşlı kadının evime almaz mı açıkçası? Çünkü savaş zamanı kimseye acıyamam, kendimi kurtarma derdinde olurdum. Hadi evime aldım, bir hata yaptım. İlk günlerde direkt kovardım. Artık gelmiyorsun, damat dediğim kişi. Onun dışında e, karaktere çok sinir oldum hocam. işte anlatıcıya yani. Aşırı pasif kalıyordu, hiçbir şey yapamıyordu. Ailenin her bir ferdi çok yüzsüzdü. Damat hele para istedi yani hocam o kadar süre evde kalmış, ailecek yerleşmişler ona rağmen para istedi. O yüzden çok sinir oldum karakterlere. Sonunu hiç beğenmedim hocam. Yani en başından anlamıştım, o kadın eve geldiğinde anlamıştım zaten ne olacağını. Ama bu kadar saçma bir sonuna bitirmez diye düşünüyorum açıkçası yazar Fakat klasik bir son oldu ve hani o geride kalan karısına ve oğluna çok yazık olduğunu düşünüyorum. O yüzden beğenmedim yani ben. Ama kadın da sanki yani terk etmiş gitmiş gibi. Yani neden? Hayır, hocam, kadın e, bir kere gizmemi istememiş koymuş. zaten. Adam onu zorla gönderdi, oğlunu ve karısını zorla gönderdi. Hatta evet. oğlunun hani okulunda artık <gülüyor> önemli olmadığını falan söylüyordu. Adam sürekli işte fotoğrafları tarıyorum bahanesiyle evde kaldı kaldı kaldı kaldı yani. <gülüyor> Karısı sürekli onun çağırdı, ağladı, hesap sordu. Adam hiç sallamadı resmen yani. <gülüyor> Ben o yüzden hiç beğenmedim hocam. Yani sonunda hele o diğer kadının birlikte olması çok saçma geldi bana. Hı -hı. Bayağı bir, şey bir hareket olsun. bence. Peki. Ee, Gülcan sen ne düşündün? Kesinlikle katılıyorum arkadaşıma. Zaten hani e, en baştan fotoğrafları taraması yerine karısıyla birlikte e, gitmesi daha mantıklı geliyordu bana. E, ve 150 sayfa boyunca sürekli yaşlı kadının memnuniyetsizliğinden, bu durumda şikayetçiliğinden bahsediyordu. Ve sıkıldım bu durumdan. Ee, en sonu zaten bana da çok saçma geldi, hani karısını bir anda unutması, çocuğunu unutması, onları benimsemesi e, Böyle her şeyini yemeğini falan paylaşması bana da çok saçma geldi <gülüyor> Bu durum yeni aslında hani e, Nuh'un gemisi, benzeşmesi güzeldi e, bu savaşta e, Ama bu benzeşme yerine daha çok e, yaşlı kadın, e, onun damadı, kızı falan e, ön planda olduğu için bu geride kaldı ve yani çok keyif alamadım kitaptan bir de sürekli hocam mesela kovulmasını bekliyor, e, gitmiyor, e, çoğalıyorlar bir de. Bu da benim çok sinirim bozdu. Yani katılıyorum kesinlikle arkadaşımdan. Yumutlayan <gülüyor> <Yomlayan> yumurta gidiyor. Yumutlayan yumurta gidiyor. Yani. Peki sinirlendin yani okurken? Evet, sinirlendim. <gülüyor> yani böyle bir orada olsaydım, sen kovardın onları. Öyle mi? Karısını da getirirdin herhalde. Yani ben e, ne yapardım bilemiyorum ama e, bu kadarına da izin vermez mi herhalde? Hmm. Peki. Evet Hırkan'cığım. Hocam ben pek beğenmedim çünkü galiba hani hikayemi tek sonlara doğru yöneldi. Sanki yani yazar bütün olayları hocam sona doğru aktarmış bir misal. İlk başlarda bilmiyorum hocam ilk 150 sayfası biraz bana sıkıcı geldi. Ama o sonlara doğru hani e, bilmiyorum hani aslında hani o adamın karısını aldatması filan bilmiyorum. Beni biraz daha hapislere doğru bağladı yani merak ettim. Su Eee. Ben çok olayla iyi aslında benim için akıcılığı önemli yani. O ben onu merak ederek okumak istiyorum. Ee, hocam adamın da çok kararsızlığı var. Hani bir yandan sev şey istiyor. İyilik yapmış, ellerini almış yaşlı kadınla. Bir yandan da hocam sürekli korumak istiyor. O da ne yaptığının fark değil bence. Yani eğer bir iyilik yaptıysa e, hocam bir iyilik yaptı nezaketmiş herhalde mesela yani. Bunu bile geçmemeli yani. Ben böyle düşünüyorum. Hocam. İnsanlar böyle Günümüzdeki, günlük yaşantımızla o yaşantının çok farklı olması falan sizi etkiledi mi? Hani insanların ellerinde silahlarla gezgilleri, yok e, o grup musun bu grup musun gibi iç çatışmanın ortasında kavmaları da çok e, üzücü değil mi? Hani bu kısım ile ilgili neler düşündün? Yani hocam herkes de böyle bir şey var yani. Herkes kendini düşünüyor. Güvensizlik var. Ee, şimdi hocam ne bileyim yani... Aslında hepsi böyle bir olabilirler mesela kendi ülkeler için mesela. Ama onlar sürekli böyle bir ayrı gruplara bölünmüşler. Yani aslında herkes birbirine düşmüş gibi düşünüyorum yani. Hı hı. Mesela hepsi birbirine omuz verseydi belki daha iyi olabilirdi her şeyi. Ama onlar herkesi kendi düşünüyor Kendi çıkarı düşündüğü için de kimse kimseyi düşünmüyor. Öyle bir ortada bir çalışma yani. Aslında birbirlerine yolluk bir şeyler yani. Çiğner sen ne düşündün? Ya açıkçası kitabı ben de pek beğenmedim çünkü e, ben iman az mı açıcıyız savaşlerken hem hani, kilseyi, hadi diyelim aldığım diğerlerinde arsız gibi böyle sürekli çoğalmaları evde, bir geliyor damat ben alacak gideceğim diyor. Damat gerçekten gelmiyor oda eve yerleşiyor. Hani ben sinirlendim toplarım, ben gitmeni beklerken sürekli bildirik ekleniyor, kitaplar şey oluyor bilmiyorlar ve. Yani çok fazla ilk çözümleme vardı. Hani sürekli 150-160 sayfa boyunca bunları söylüyordu. Ve çok konuşuyordu, boş konuşuyordu ben canlatıcı. Yani canlı, hiçbir icrafta bulunmuyordu. Hep konuşmaya bırakmadı. Sıkıcıydı yani. Ve sonu da çok köküydü bence ben Hiç beğenmedim bu hani sonunu. Aldatması hiç hoş değildi. O e, memlekete gönderdiği eşine yanık oldu. Kadın onu sürekli telefonda arıyor. işte. gel yanımıza, özledik seni ya da bekliyoruz. Nasılsınlar gibi. O orada... Yeni derdini yaptım. Hı -hı. Anlatma kırmızı çizgi misiniz evet. Yani bir kadın... Yaptığı çok anlaksızca. Hiç hoştum. O iç konuşmaları hiç değerli bilmedin mi? Ya hocam çok fazla hep aynı şeyle söylüyordu. Ve bence sıkıcıydı. Hani Biraz daha az olabilirdi. Az ve az olabilirdi. Ama çok fazla dandı. Peki. Ee, Cenan'cığım sen ne düşündün? Hocam ben hiç ile bakıyorum. Gerçekten sonunda... En azından kadının her şeyi öğrenmesini beklerdim, aldattığını bilmesini. Yani adamın kadından birazcık da olsa pişman olmasını isterdim. Böyle sonuçta ortada bir çocukları var, birbirlerini seviyorlardı. Hani hiç önemsizmiştim bir gecede. Unuttu kadını, çocuğunu. Çok mutlu oldu mu? O aldatma, hani nasıl bir aldatma? yani ona aşık olarak olan bir aldatmama. Bunun önemi var mı? Ya sonuçta aldattı yani. Ha, sonuç, ya, sonuç önemli diyorsun. Kimse kimse yine varsa olsun ne fiziksel ne olursa evet. aldatmamalı evet. O konuda kızdın kahramanla. Evet. Hiç konuşmamla sen ne sıkıcı buldun? Yani bazı de gereksiz. Hani sayfayı sanki uzatmak için konuşulmuş gibi geldi bana. Onun için de o kadar bir cüphane. Peki. Ee, Anlatıcı'nın atıfta bulunduğu o büyük olayla e, benzeştirdin mi? Bu Nuh'un yenisi ben meselesiyle... Ben oralarla kafam çok basit. Yani oraları anlayan anlaması var. Çünkü postmodern e, romanların bir özelliğidir bu. Arka planında ya bize bir bilgi sorar ya da daha önceki bir elebi eserle e, bağlantı e, kurar Anlatıcı. Ömer Oyan da bunu yapmaya çalışmış. tabii biz de bunu anlamaya çalıştık. Bir romanı tüm e, ayrıntılarıyla anlayabilebiliriz. Anlamaya çalışıp, yani, bilme edilebiliriz bilmediğimiz bir konuysa değil mi? Peki Mervecim sen ne düşündün? Hocam bence kitabın dil ve üstümü güzeldi. E, ama çok fazla iç çözümleme var vardı. E, i̇ç çözümleme ve, ve psikolojiyi seven bilgiler için belki iyi bir kitap olabilirdi ama benim gibi olay seven biri için sıkıcı gelebilir. Ee, akıcılığı güzeldi ama çok fazla gereksiz şeyleri anlatıyordu. Çok detaya Yani bu kadar detaya gerek yoktu. Yani sayfa sayısını uzatmak için yapıyormuş gibime geldi. Sonu farklı olabilirdi. Ben açıkçası sonuna damadım gelip işte eşini ve çocuklarını kıyım validesine alıp e, evlerine dönmelerini bekledim. Adamın da kendi eşi ve çocuğunun e, yanına gitmesini bekledim. Çünkü yani konuştuklarına göre gerçekten hani bilgilerini seviyorlardı. E, ve ortada bir çocuk var sonuçta. Yani aldatması da bence hiç boş olmadı. Yani kendine hakim olabilirdi. Evini alması güzel bir şey fakat e, hani belli bir düzeyden sonra gerçekten gitmelerini söylemesi lazım. Sen o saygın yaşta kadını evine mi almazdın yoksa evden çıkarır mıydın? Hocam bu kadar kalacağını eğer baştan böyle tahmin edebiliyorsam kesinlikle evine almazdın. Ama mesela evine alarak güzel bir şey yapmış. Ama her güzel şeyin insanı olmalı maalesef. Bunun Hı. da bence kitlesi gerekli. İyilikten maraz mı var herhalde eskiler? İyilikten maraz mı olmuş? Evet hocam. Böyle bir şey olmuş değil mi? Evet hocam. Peki, şeyle sen ne düşündün? Hocam e, kitabı ben de Ben yani Çok fazla Hı -hı. ayrıntıya değilmiştir. arkadaşlarım değil de çok fazla ilk çözümlüme vardı. Sonunda e, ben olsam asla yaşlı almazdım bir kere. Hı -hı. Yani çünkü savaş zamanındalar savaş ve e, herkes yokluk içinde kıtlık çekiyorlar. Yani üçüncü, dördüncü kişi yani, bir sürü kişi geldi daha sonrasında. En başından almazdım. E, hani aldıysam da... Hı -hı vardım çünkü adamın silahı var İstese şey yapabilir yani gönderebilir. Ona rağmen çok pasif kaldı bence ben de hiç vermedim falan. Karısını aldatması da zaten çok kötü yani çok afiyetsice verdi. En başından kocasının hemen bir işte şey kocasının ölümünden sonra hemen bir şey gibi bir şey yaptı. Hem, hemen e, o kadına birlikte olmasam çok kötü düzenlenirdi. Peki o protein kısmında neler düşündün? Hani protein almaya ihtiyacımız var diye e, anlattığı bölümde neler düşündün? Eee minerallandırıcıydı. Milde. <gülüyor> Olabilir mi böyle bir şey? Hani eskiler anlatırlardı yok savaş zamanında e işte, Akrep keski bir şeyler. Bu canı çok şey, şey, yani yani kötü şey, şey, şey, gerçekten çok kötü. Hani köpek küçük bir süs köpeğini silahla öldürdü. Hani sürekli birbirlerini öldürmeye takmıştı zaten silahla. Hani damada öldü sen ne oldu? Onu öldürsen ne oldu? Onu öldürsen ne olacak gibi birini söylüyordu. En sonunda bir tane köpeği öldürdü. Havlayan bir köpeği alakasız bir şekilde. O da bence çok kötü bir davranıştı. En sonunda e, küçük bir süs köpeğini öldürdü. Kemiklerini aldı. Yani. Çok yani. Peki CD'den. Peki sağ zamanda böyle şeyler yaşanmaz mı? Hocam bence olmamalı. Yani. Olmamalı. Evet ama ne olursa olsun hocam bence örgün liseye doğru değil. Doğru değil bence. De. Peki Şevalci ne düşündü? Hocam ben kitabı benimdi de ben metin diyemiyorum. Ama yani eşit ortalık ortadayım. Eee verdiğim kısımlardan bahsedecek olursa Kimse bahsetmedi ama bence anlatıcının geçmişinden ara ara atıflarda bulunması fotoğraflar üzerinden güzeldi. Çünkü şöyle, eskiden adam olduğu adamın dışında bir adam sordu. Değiştiğini göstermek için anlatıyordu aslında yazarının geçmişini. Bu tür durumlarda herkesin karakteri çok değişir haliyle herkes kriz anında değişir. Ahlak dışı birçok şey yaparız. Açıkçası ben karısını aldatmasını yani iyi bulmuyorum tabii ki ama şaşırmadım, olur. Çünkü o insan hani bunalımdaydı, aynı zamanda hani ara ara depresyonundan da bahsediliyordu. Kendisinin farkında olmadığı bir depresif durum içerisindeydi. Ara ara çok uyuyordu, ara ara çok fazla korkulardan dolayı panik atakları da vardı aslında fark etmedi. Bu yüzden hani o duygusal boşlukta karısını aldatmasına şaşırmadım çünkü öbür kadın da duygusal boşluktaydı. Eşinden zaten şiddetle görüyordu psikolojik ve fiziksel olarak kadında sığınacak limon aradı tabii ki de eşya alınca o yüzden bunları bulmuş oldular ben çok şaşırmadım o durumu. bunun dışında protein kısmında ise <gülüyor> hayvan hayvanın öldürmesine de şaşırmadım ben de yapardım bu arada evet. çünkü <gülüyor> eyvah otlar <gülüyor> Hayır yani hayvanları severim tamam ama o hayvan zaten ölecek böyle bir şey de var ve ben ölmek istemiyorum. Yani hmm. o kişide atlatmam gerekiyor. Sadece ben değil diğer kişilerde bir şey atlatmadım. E, o savaş durumunda da köpeği düşünecek değilim. Canına, canına, canına. Ne kadar gerçekçi senin. Sonunda sen de aynı şeyi yapardın? E, sonunda biraz sinir oldum. Çünkü hani e, Kenan da dediği gibi kaybettiğini düşünmüyorum karnekektan daha çok te teslim oldu. Teslim olması sinir oldu Çünkü baştan beri bir hedefi vardı. Öyle de böyle fotoğrafları geçirmeye çalışıyordu. Evet, Öyle de böyle fotoğrafları geçirip gidecekti. Zaten o da bir bahaneydi de oyalanmak için. Neyse. Ee, ama yine de vazgeçti. Bir hedefi vardı. Teslim oldu. Tüm savaşın o otoritesini yıktı. Öyle yani duygusal boşluğun, boşluğuna kendini teslim etmiş oldu. Aslında yani, o insanları değil. Kendisi de de de ayakta de kalmak de. sağlıklı bir şekilde ayakta kalmak evet. ve sonrasında işine ve çocuğuna karışmak. Evet. Ama teslim oldu değil mi? Bu yani arada evet. şey dediler ki, birbirlerinden çok işte birbirlerine aşıktılar falan dediler de işte, öyle bir şey yoktu ben çok duymaya öyle bir şey duymadım. <gülüyor> <gülüyor> de değillerdi. Tabii kısımda karısının şeyden bahsediyordu ailesinin evde durmaktan hoşlanmadığından hatta hiçbir zaman hoşlanmadığından bahsediyordu. O da yok oluyor ki karısı ayrılmak için onunla evlenmiş, hı hı. belki o da başka bir sebepten dolayı evlenmiştir ki geçmişte hayatımlarda kadının karısına büyük bir aşktan bahsetmiyor yani hep uyuz olduğu taraflarından bahsediyor karısı hakkında. Çocuğuna da çok da gözden bulmuyor, çocuk hatta bence odanın bir karşı bir ilgisinin olabileceğini düşünmüyorum. Yani. Yani zaten zaten girmiş gelmemiş, hmm. Yani bir o adam... şey yok. Zaten hiç kimseye böyle aşık olup ya da özlem biri değil. Çocuğuna da hiçbir zaman özleminden bahsetmiyorum. Çocuğun özleminden bahsetmiyorum tam karşısına. Bu yüzden çok da bağlanmıyorum. Sanırım o kadar. Yani şeyde romanda şöyle bir mesaj da var mı? Hani gerçek hayatta bağlandığımız materyallerle bağımızı birer birer koparıyoruz. Yani odamız çok önemli, odamızı birine veriyoruz sonrasında. Öbürü çok önemli, öbürü çok sürekli makarna yiyoruz diye işte. yani böyle bir kıtlık bir hayattan vazgeçeceğiz i̇şte hayatı sorgulama biz e, galiba korona döneminde de biraz onu yaptık e, değil mi belki anneleriniz babanız yaşları ve tecrübeleri itibariyle belki biraz daha fazla e, hissettiler siz yaşanız itibariyle e, daha farklı hissettiniz ama e, yine de siz de Kapağındığımız dönemde hayatı sorgulayıp aslında çok değer verdiğimiz şeylerimizin bizim için fakat değerli olmadığını e, fark ettiniz bilmiyor miyiz? Ben bu kitap okurken bilmiyorum denk geldiği için mi? E, ama biraz on, onun ilgili şeyleri de düşünüyorum kendi içinde analiz ettim Yani bu bakımdan belki e, rastlaştı, örtüştü. Peki Haticeciğim sen ne düşündün? Ee, ben şöyle düşünüyorum. Ya, iyilik yapmak çok güzel bir şeydir. tabi de ne bileyim savaş savaşında o kıtlıkta falan ben gidip bir yaşlı kadına iyilik yapmam. Ona gidip yardım etmem. Zaten öleneceklerim. Bırakırım onu. <gülüyor> Apartmanda kasmadı kişiler. Ya evime almam. Zaten adamın yaptığı hata onun evine alması. Bir de e, kadın eve yerleşiyor, oğlumun yatağına yerleşiyor. Her şeyi kullanıyor falan. O adam o kadar onun işte böyle çok az az kullandı her şeyi falan sonra o kadın geldi o her şeyi şey yaptı ne bileyim o adamın onu kovmaması bir hata sürekli kovacağım böyle bahsedip sürekli şikayet edip kovmaması da bir şey ayrı aşırı sinirlendim ben sonra o köpek mevzusu zaten benim psikolojim bozdu ben normalde böyle bir şey olsun hayvan mesela aşırı araba mesela bir şey incitse bile çok cidden şey yapıyor. Abi o <gülüyor> falan böyle. da <gülüyor> aşırı psikolojik. Öyle. Peki temizlik alışkanlıkları e, aranızda çok titizler var mı? Böyle hani temizliğe takılan. Abiler varsa. Orada ben sabunun bittiğini düşünemedim mesela. Sabunun bittiğini. Sabunu eee işte tedarikli kullanmam gerektiğini. <gülüyor> Bu kısmı beni çok e, geldi, suyu işte yok bir litre mi harcadım, iki litre mi harcadım, yani tabi ki israf etmiyoruz e, ama kaynaklarımızı hani dikkatli kullanmıyoruz ama bir litre mi harcadık, iki litre mi harcadık, hiç takıntı <gülüyor> Öner vermiyor <gülüyor> değil mi? döneminde bunlar da galiba e, önemli oluyor. Peki, efendim Kenan'ım. Bir yorum ekleyebilir miyim? Evet. Kitabın orta kısımlarında Hz. Nur'a döndüğü zamanlarda ee, şey oluyor Hazreti Nuh'un e, ilk kuş da diyalog geliyor. Evet. evet işte dışarıya çıkmasın işte var demiş ki istiyor ilk kuş saçma bir şekilde şey cevabını veriyor İşte karım elimden mi alacaksın gibi bir şey diyor ben burada bunu çok saçma buldum. Ondan sonra kitabın sonlarına doğru damat hani o daire gemi gibi geliyorlardı damat e, silah alındıktan sonra öldükten sonra gemiden ayrıldıktan sonra yani damat kızgın gibi düşünüyordu ayrıldıktan sonra adam gerçekten de o gelin, yani kadını çalıyor. Ben bunu orada bağdaştırdım. Kitabın sonunda var bu mantıkları yani. Evet, arka planda aslında e, Noh'un gerisi bir tesadüf değil. Yani o benzetmeyi çünkü ayrıntılarıyla yazar e, tespit etmiş. Tabii biz posmodal numarıyla alışkın için o kısmını sadece henüz hissettik. Bazen çocuklar bir edebi metin e, Belirli bir yaşta okuduğumuzda bizim kitabevi ne zaman biraz zaman geçtikten sonra, eril bir hayat tecrübesi başladıktan sonra daha farklı anlamlar kazanır içimizde. Dokuzuncu sınıfta sanatsal sembolizmle özelliklerini konuşmuştuk. Hani kişiden kişiye değişir demiştik. Bir şiirin yorumu, bir romanın yorumu. Bazen benim için farklı bir dünyayı, senin için farklı bir dünyayı çağrıştırabilir. O noktada e, işte zilimiz çaldı. Ben çok teşekkür ediyorum güzel yorumlarınız için. İnşallah başka bir kitap sohbetinde tekrar e, bir araya geliriz. Hadi bakalım derslerimize gidelim. Teşekkür ederim.